Gölbaşı'na geçen hafta sonu geldik, burada bir 9-10 günlük güç geliştirme kampı yapıyoruz, sonuna geldik artık kampımızın. Yıldızlar kategorisindeki sporcularımızda yaklaşık 9 gündür buradayız. Gölbaşı gerçekten çok güzel bir göl, daha önce federasyon başkanımız ve teknik kurulumuz, organizasyon kurulumuz buraya gelip keşfettiler. Çok güzel bir göl olduğunu, onlar da farkına vardıktan sonra burada bir kamp düzenlediler. Biz de burayı gör öğrendirdiler. Biz de gerçekten çok hoşumuza gitti. Kamp e, kamp anlamında güzel verimli geçiyor. Bizim kürek branşının yarış mesafesi 2000 metre. E, bu gölde tam bize uygun bir göl. Çok doğal bir göl. Yurt dışı'mın gibi çok göller var yarış yapılan. İnşallah biz de burada e, bu seneki Türkiye Gençler Şampiyonasını yapmak istiyoruz. Milli takımımız burada değil mi hocam? Evet. Ee, kaç kişiden oluşuyor takım? 12 sporcumuz var şu an burada. 2 antrenörümüz. Toplam 14 kişi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcuları var burada, Sakarya Büyükşehir Kulübü'nün sporcuları, Sakarya Gençlik Merkezi ve Van Edremit Spor Kulübü'nün sporcuları var. Toplam 12 sporcu, erkek takımı. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı, Sayın Kaymakamımıza, Gölbeş Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanı'na, Sayın İl Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz verdikleri destekten dolayı.